Coğrafyamızın e, belki 160-200 yıllık bir geleneğini burada yaşatmaya çalışıyoruz. Anadolu coğrafyasının, Mezopotamya coğrafyasının kadim toprakların bir geleneği. Emeçik İlkokulumuzda öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, velilerimizin ortak hazırlamış olduğu, geçmişteki bir kültürümüzü yaşatmak amacıyla bir yumurta şenliği etkinliği düzenlendi. E, veliler gayet güzel bir şekilde katılım sağlamışlar. Ben buradan e, katılan bütün velilere, öğrencilere, idarecilerimize teşekkür ediyorum. Baharın başlangıcı, yavaş yavaş yaza doğru gittiğimiz bu günlerde artık öğrencilerimizin okullardan dış okulların dışında da farklı bir eğitim alanı olduğunun bilmeleri, tarih bilincini, kültür bilincini geliştirmek için yapılan bir etkinlik. Emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Bu başlıyoruz. yumurta şenliği elimizde 150-160 yıldan beri kutlanan, uygulanan bir örf adet Anadolu insanına ait bir etkinlik. Bunu biz pandemiden evvel yaptık. Yine aynı katılım da vardı. Pandemiden dolayı iki yıl ara verdik. Bu yıl ikincisini, ikinci şenliğimizi yapıyoruz. Organize dolayı tüm öğretmenleri, katkılarından dolayı velilerimi, öğrencilerini, ee, Sayın Valimizin, Milliyetin Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı hepsine şükranlarımızı arz ediyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ederim.